Bana sorsaydın 5 sene önce, ben de böyle 5 yani sene, 10 on, on sene önce kapat bunları, biz kendimiz evde hallederiz derdim ama çocuklar büyüyünce anladım ki o kadar da kolay olmayan kısımları var. Bir çocuğun hangi tarzda eğitim alacağı ile ilgili ana karar vericinin ebeveyn olduğunu düşünüyorum. Çocuğunu istediği tarzda eğitme hakkı maddesine şerh koyan ülkelerden biriyiz. Siz neye inanıyor olursanız olun, ne düşünüyor olursanız olun, çocuklarınızı ben istediğim gibi eğiteceğim demesi, her şeyden önce kapsayıcı olmayan, Eşleyi'den önce bireyi yok sayan bir yaklaşım. Önceliği ya da istekleriyle çocuğun yetiştirmesi o çocuğu çıplak bırakıyor kendi Anladım. geleceğinde. Hiçbir şey geçerli değil çünkü benim anam babam zamandaki şeyler neredeyse bugün hiç çalışmıyor yani. Ve benim kriterlerim benim çocuklarımda çalışmıyor. Hiç kimsenin çocuğun bu büyük olanaklar dünyasında mahrum kalmasına yol açma hakkı olmadığını düşünüyor. Nasıl öğreteceğimizi hep konuşup duruyoruz da ne öğreteceğimizi kimse sorgulamıyor. Yani dün Ege bölgesinin üzümleri bu dönem gerekiyor mu acaba? Yani eğitim içeriğindeki değişimi belki bu konuyla ilgili olarak masaya yatırmak lazım. Çocuklar, bugünün çocukları, okula devam edenler de e, bu durumda gereğinden fazla yetişkine maruz kalıyorlar. Sinan için evde eğitim çok iyi olabilir, Ali için olmayabilir. Hangi çocuk için? Abi biz geçenlerde bir laf etmişiz. <gülüyor> yani yapıyoruz arada böyle bir şey. İşte çocuğun eğitimi ebeveynin belirlemesi gereken bir şeydir falan diye söz konudadır diye. Yani aslında teorik olarak doğru ama tabii bu bazı kesimlerin de ilgisini çekmiş anladığım kadarıyla ben de denk geliyorum sen daha fazla denk gelmişsindir. Yani kapadım bu okulları biz çocukları kendimizi evde eğitiriz falan filan muhabbeti zaten bana bu arada çok fazla geliyor. Ama benim mesela doğrudan senin kadar eğitimle ilişkim yok ama şunu net görebiliyorum bazısı gerçekten bu işi becerebilecek kapasitede ebeveynler. Yani kendileri zaten kültürler ve çocuğun eğitimine gerçekten hayatlarında bir alan ayırıyorlar. Önemli bir şey olduğunu bildikleri için. Ama bazıları sırf eğitim denen sistemden memnun olmadıkları, ideolojiyle kavgalı oldukları, evet. bilmem ne oldukları için yani siz bırakın çocukları biz hallederiz falan modundalar. E tabi buraya da madem eğitim konuşuyoruz bence bir iki kelam etmek lazım. Çünkü artık büyük güç büyük sorumluluk getirir. Etmişiz bir kere lafı. Yani senin taraftan mesela... Aynı zamanda okul kuran, okullar işleten, yani eğitimi doğrudan yöneten de birisisin. E, bu sana nasıl gözüküyor bir evde eğitim olur mu? Şimdi bana sorsaydın 5 sene önce, ben de böyle 5 hani sene olmasın 10 sene önce kapat bunları, biz kendimizi evde hallederiz derdim ama çocuklar büyüyünce anladım ki o kadar da kolay olmayan kısımları var. Ki ben akademisyenim, hani benim beceremeyeceğim kısımları var. Ne diyorsun abi? Bu... Olur mu? Yani ailelere çocukları bırakacak kadar insanlık olgunlaşmış mıdır? Ne dersin bu konuda? <gülüyor> ee, olgun, i̇nsanlık olgunlaşsaydı olabilirdi. Evet. ama benim derdim o. Biz, ben öyle görmüyorum insanlığı. <gülüyor> evet. yani. İnsanlık olgunlaşmadığı için bir çocuğun, bir bireyin bütün kararları tek kişiye ya da birkaç kişiden oluşan bir ebeveyne bırakılamayacak kadar ciddi kararlar. He önce onu söyleyeyim. Peki bu önceki de bir dakika tezatta olayı şimdi aşağı yorum yardımsınlar yani. Evet. Hem anne baba karar verecek. Hem, onu <gülüyor> hem o karar verecek. Biraz. İşte oraya açalım. Bazen bir yayında konuşurken o söylediğimiz kısım bir grubun çok hoşuna gidiyor. Orayı alarak konuşmayı seviyor. Ben bir kere ilkesel olarak bir çocuğun hangi tarzda eğitim alacağıyla ilgili ana karar verici ne bebeğin olduğunu düşünüyorum. Bunu sadece ben düşünmüyorum bu arada. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi de böyle söylüyor. Uluslararası bütün sözleşmeler çocuğun nasıl tarzda eğitim alacağıyla ilgili karar vericinin ebeveyn olduğunu söylüyor. Bu arada eğer bu sözleşmeleri sallamayan varsa izleyenler arasında ben de hani belki eski dönemlerde bana ne sözleşmeden falan diyecek pozisyonlarda olduğumu hatırlıyorum. İnsanın kültür aktarmak zorunda olan bir canlı olduğunu hatırlatarak belki bunun altını çizmek lazım. Çünkü sen kendi çocuğuna kendi kültürünü aktaramazsan niye yapacaksın ki o çocuğu? Evet. Genetiğini aktarmakla aynı şey. Dolayısıyla orada bir karar sistemi zaten işlemek zaten zorunda. Zaten işliyor, işlemek zorunda. Bu çok temelde bir insan hak. Bu arada yani e, hakkında en çok kaygılanan ve düşünen kişi ben olacağım elbette ki bir çocuğun. Bununla ilgili karar vermeliyim. Bu işin haklarla ilgili kısmı. Bizde hep tartışmalı olan konu, aslında tartışmalı değil de karıştırılan konu şu. Haklar var da yanında sorumluluklar ne? O sorumluluklar kısmını çok duymuyoruz. Şimdi ebeveynin çocuğunun eğitimiyle ilgili karar verme hakkını tartışırken bu hak nerede başlıyor, nerede bitmeli? Örneğin ben evde şiddetle, şiddet uygulayarak eğitime inanan bir ebeveynim. Ve kardeşim dayak cennetten çıkmadır ha inanıyorum ve çocuğumu döverek eğitebileceğime inanıyorsam buna kim dur diyecek. Ya da dur denmeli mi denmemeli mi? Dur denmeli mi, mi? denmemeli. Şimdi e, hani demokrasiyle ilgili hep tartışılan bir şey var ya demokrasinin olanaklarını kullanarak demokrasiyi yıkmak <gülüyor> gibi bir tartışma var ya evet. bu da demokrasinin bize verdiği bir hakkın kötü kullanımını nasıl engelleyeceğimizle ilgili bir tartışmayı da aynı ciddiyetle yürütmek zorundayız. Şimdi ebeveynler Yine Birleşmiş Milletler Sözleşmesi, tabii Türkiye'de ilginç bir durum var. Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile birlikte Birleşmiş Milletler'in her ebeveynin çocuğunu istediği tarzda eğitme hakkı maddesine şerh koyan ülkelerden biriyiz. Çünkü uluslaşma sürecinin içerisinde devlet her çocuğu aynı ve eşit şekilde eğitmeli diyerek eğitimle ilgili bütün süreçleri Milliyetin Bakanlığı'na devre. Bu uluslaşma süreçleri içinde de bu arada anlaşılabilirmiş yani bunu ya böylecilerin böyle... başlarında tabi yani bunu ya böyle şey mi olur kardeşim diyerek de söyleyemeyiz. Tabi tevhid tedrisatın cumhuriyetin ilk dönemlerinde bir ihtiyaç olduğu da anlaşılabilir buradan hani ya böyle yasam olur kardeşim demeye çalışmıyorum sonuçta ama bugünün ihtiyaçlarını karşılar mı derseniz bence bugünün ihtiyaçlarını karşılamaz. Yani karşılanmasa da iyi olur abi çok zaman geçti yani e, çok şeyler zaman, oldu. Tabii. Şimdi yine evet. haklar ve sorumluluklar. Şimdi o devleti bir, bir bunu konuşalım bence. Bak bir bölümde buna girelim. Girelim kesinlikle. Tabi Yani çünkü benim benim de bir kafamda düşünüyor. Evet şey. şimdi bazı Sınanlar konular sonra. Türkiye'de herkes biliyor ve bir fikri var ama ne olduğuyla ilgili gerçekten bilgisi yok. Yani tevhid tedrisatı savunan da var, karşı çıkan da var. Niye çıktı? Neyi söyler, neyi söylemez hiç kimse konuşmuyor. Bir bölüm seve seve onu da konuşabiliriz. Orada da devlet açısından hep dedi ki haklar ve sorumluluklar dengesi devlet açısından da orada bir sorumluluğun yerine getirilmesi gerekiyor. Çünkü büyük çoğunluğu okuma yazma bilmeyen bir topluluğu yurttaşa dönüştürebilmek için büyük bir eğitim seferberliği başlatacaksınız. Nişantaşı ile Şırnak'ın mezarı evet. çocuğu aynı eğitim aynı vereceksiniz. Bu uluslaşma döneminde gerekli hamlelerden bir tanesi. Bir taraftan da kanaatim o. Bugün geldiğimiz dünyada bugün geldiğimiz dünyanın olanakları içerisinde devlet Ebeveynin haklarını gözetmek ama sorumluluklarını daha spesifik alanlara yöneltmek zorunda. Buradan neyi kastediyorum? Şimdi evde eğitim gibi, okulsuz eğitim gibi çok sayıda tartışma var. Bu sadece bizde değil bütün dünyadaki tartışmalardan biri. Hatta Türkiye'de e, muhafazakarlarla layıkların galiba mutabık kalabilip anlaşabildikleri muhalif olan kesimlerinin anlaşabildiği sınırlı alanlardan bir tanesi de evde eğitim. Çünkü... Yeter ki bunlar çocuklarımıza tokanmasın. <gülüyor> yeter ki şöyle. evet. Yeter ki devlet çocuğumuzu eğitmesin noktasında. Şimdi bir devletin siz neye inanıyor olursanız olun, ne düşünüyor olursanız olun çocuklarınızı ben istediğim gibi eğiteceğim demesi her şeyden önce kapsayıcı olmayan, her şeyden önce bireyi yok sayan bir yaklaşım. Benim bunun yanında olmam bir kere mümkün değil. İkinci tarafa döndüğümüzde Temel bir hak olarak çocuğunun eğitim tarzıyla ilgili karar vermek, eğitim tarzıyla ilgili karar vermek ebeveynin hakkı. Devlet, ebeveynin çocuğunun eğitim hakkıyla ilgili çok sayıda seçeneğe sahip olmasını tasarlamakla yükümlü. Bir de o seçeneklerin galiba iyi olmasını sağlamakla, i̇yi olmasını sağlamakla yükümlü. Neyi kastediyorum? Ben inancım nedeniyle dinsel, felsefi, politik inançlarım nedeniyle çocuğumun daha farklı bir eğitim almasını istiyor olabilir. Devlet buna olanak sağlıyor mu? Bugün gelişmiş ülkelerin çoğunda, demokratik gelişmiş ülkelerin çoğunda veli inisiyatiflerinin önünün açılma nedeni bu. Ama sizin veli inisiyatifi olmanız, çocuğunuzu kafanıza göre edeceğiniz anlamına gelmiyor. Çünkü bir taraftan da ülkenin geleceği olan, yani toplumun da varisi olan, Çocuklarımızın sadece bir kişinin aklına mahkum edilmesi, bir kişinin bilgisine, görgüsüne mahkum edilmesi haline geliyor. Bir daha bir işte yani bir önceki neslin insanın <gülüyor> önceliği ya da istekleriyle çocuğun yetiştirmesi o çocuğu çırılçıplak bırakıyor kendi ha. geleceğinde. Hiçbir şey geçerli değil çünkü benim anam babam zamandaki şeyler neredeyse bugün hiç çalışmıyor yani. Ve benim kriterlerim benim çocuklarımda çalışmıyor. Çalışmıyor. Bazı temel ilkeler çok doğru bunu açıklıyor. Bir çocuğu yetiştirmek için bir köy gereklidir. E yine dönelim. Tabii. Yani bir çocuğu yetiştirmek için sadece ebeveyn yeterli olamaz. Çocuğun farklı çocuklarla buluşabilmesi farklı bilgi kaynaklarından beslenebilmesi de gerekiyor ki tek bir kaynağa mahkum kalmasın. O yüzden evde eğitim potansiyeli çok yüksek özgürleştirici potansiyeli çok yüksek ama yüksek riskler de içeren bir grup. O nedenle de çoğunlukla evde eğitimi savunanlar kendilerini bilinçli bu işi yapabilir görürken kendileri dışındaki grupların risklerini de görüyorlar aslında. Belki acaba şimdi aklıma geldi. Acaba böyle bir işe teşne olan ve yetkin olduklarını düşünen anne babalar için, ebeveynler için böyle bir rehber, kılavuz bir bir şey mi hazırlamak lazım acaba? Asgari olarak mesela evde eğitimin vermesi gereken temel özellikler gibi bir şey hazırlansa mesela. Böyle bir şeyi de uygulayıp uygulayamayacaklarına dair tabii yeterlilik sınavı falan yapmak lazım ailelere. Çünkü onu alıp da ben bunu yaparım diyen herkes demin dediğin gibi döverek yaptırırsam mesela bu bizim istediğimiz bir şey değil. Bir yani. şey değil. Zaten evde eğitimin yasallaştığı ülkelerin hemen hemen tamamında çocuğun çünkü bu, bu ciddi ve radikal bir karar. Siz dediniz ki ben çocuğumu evde eğitmek istiyorum. Çocuk yedinci sınıfa geldi. Eyvah yanlış yapmışım. Dediniz ne olacak o çocuğun yedi yılı? Devlet o çocuğun o 7 yılının temelini en azından garanti almak zorunda. Garanti altına almak zorunda. O nedenle de evde okulun yasal olduğu ülkelerin hemen hemen tamamında belli müfredat sınavları vardır ve çocuklar yine oraya girer. Ara ara yoklanırlar. Ara ara yoklanırlar. Muhakkak e, sosyal e, görevler görevliler tarafından evler denetlenir, çocukla olan ilişki denetlenir. Çünkü devlet her yurttaşının temel olarak güvende ve iyi yaşamını garanti altına almak zorunda. Bir çocuğun ebeveyniyle yaşıyor olması, bu illa fiziksel, e, zihinsel bir saldırı altında olacağı anlamına gelmiyor. Gelişmesi kadar, gerektiği kadar gelişmesinin önünde bir engel de olabiliriz. Ana baba kadar kısıtlayıcı. Çok kısıtlayıcı şey bir, bir şey yok. Şimdi çok konuşan bir anne babanın çocuğuysanız, konuşma becerinizde gerilemeler olabilir. Aynen öyle. <gülüyor> <gülüyor> Mete benim <oğlan> da belki <gülüyor> öyle Fazla konuşan babası oldu. Tam için. da öyle. O yüzden... Çocuk için dünya bir olanaklar dünyası. Hiç kimsenin çocuğun bu büyük olanaklar dünyasında mahrum kalmasına yol açma hakkı olmadığını düşünüyorum. O yolculuğun içerisinde kendi dini, felsefi inançları doğrultusunda çocuğunun eğitim hakkıyla ilgili taleplerini devlet mutlaka yönetmeli. Yani ben hangi dindensem, hangi mezheptensem, hangi ana dilde konuşuyorsam bununla ilgili taleplerimi devlet karşılamalı. Zaten bu taleplerin büyük yoğunlaştığı ülkeler genellikle demokratik eğitim sisteminin olmadığı ülkeler. Ya bir de şey var ya abi, yani şimdi mesela düşününce, şu pandemi sayesinde de uzaktan eğitimin artık mantığının böyle çok oturmaya başladığı bir zamanda, yöntem tam olmasa da, hani mantık olarak bunu kabullendik zaten. Benden mesela çoğu yer artık hep online eğitim istiyor. Çünkü insanlar alıştılar yani. O kadar masraflar edip bir yerlere gitmeye gerek kalmadı. Okul da biraz öyle oldu. Yani bu yeni tekniklerle beraber aslında bu işi, Hakikaten bir daha bir daha düşünmek lazım. Bir de ilk bölümlerde seninle baktım konuşmuşuz arada ama kısa geçmiş. Hani nasıl öğreteceğimizi hep konuşup duruyoruz da ne öğreteceğimizi kimse sorgulamıyor. Yani dün Ege bölgesinin üzümleri bu dönem gerekiyor mu acaba? Yani eğitim içeriğindeki değişimi belki bu konuyla ilgili olarak masaya yatırmak lazım. Evde eğitim de bu çocuğun öncelikle ne bilmesi lazım ne bilmesi önümüzdeki iyi. döneme. ...hazır olabilmesi için, işte sınavlarda yoklamayı bile biz buna göre belirleyeceğiz Tabii. aslında. Şimdi devletin verdiği, kamu kurumlarının verdiği eğitimi reddetmek gibi... ...dediğim gibi bu bir hak olarak da görüyorum bir taraftan. Evet. Yani doğru olan devletin, doğru organizasyonu bunlara da olana kaçmalı. Ama bu hakkın bir sorumluluğu olmalı. Hakkın sorumluluğu olmalı. Bir kere ana ilke şu, hani ilkeler birbiriyle etkileşir ya... Şimdi bir yasa vardır, onun üzerinde anayasa varsa anayasa hükmü daha geçerlidir. Çocuğun eğitiminde ebeveyn birinci karar vericidir. Çok inandığım bir hak. Ama onun üstünde bir şeye daha inanıyorum. Çocuğun yararı esastır. Onun yararını gözeten kararlar evet. ebeveyne aittir. Şimdi çocuğun yararına olmayan bir kararda hak ebeveynin diyemeyiz. Bunu dediğimiz zaman dediğim gibi çocuğu bir tek akla mahkum etmiş oluruz. Dünyada evde eğitim gibi okul dışı eğitimle çocuğun bütün eğitim hayatını geçirmekle ilgili yaklaşımların en büyük riski daha önce de çok sık konuştuğumuz çocuğun çoğulculuğuyla ilgili çoğulcu bir ortamda büyümesiyle ilgili büyük riskler var. Köy gerekirden de bunu kastediyorum. Köy gerekirden de bunu kastediyorum zaten. Şöyle düşünün siz sadece yetişkinlerle büyüyen bir öğrenme ortamı tasarlayarak evinizin içerisinde bir çocuğu öğrenmeye mahkum ederseniz, onun dünyayı da bekleyen büyük risk, çoğulculuk ya çoğulculuk ve ötekiyle olan ilişki. Şimdi siz ötekiyle hiçbir ilişki kurmamış, ötekini sadece ebeveyninin tasavvur ettiği haliyle tanıyan bir çocuğun, bütün dünyanın hani kardeş olduğu, birbiriyle ilişki kurduğu bir hayale nasıl inandıracağız? Abi ben böyle iki 3 tane örnek hatırladım şimdi, ben yani gerçek hayatımda tanıştım. Özellikle bu tabiatta yaşama, şehir yaşamdan uzaklaşma noktasında kararlı olan aileler sıklıkla böyle bir e, öz eğitim tercih ediyorlar ya kendi işlerinde. Ben böyle birkaç tane çocukla, benim çocuklarımla yaşlı olan çocuklarla da belli ortamlarda buluşma şansımız oldu. Çocuklar hakikaten birçok konuda çok yetkinler, hatta erişkin gibiler, yaşlarından büyük gibiler. Fakat abi Üç çocuğu net hatırlıyorum. Üç ayrı üç ailenin çocuğu var böyle. Üçünün de ortak özelliği yaşıtlarına yabani olmaları. Çünkü hep aileleriyle takılmışlar. Işte doğada hayatta kalmışlar. Gezmişler. Ama muhtemelen okul ortamının sağladığı bir şey var. Yaşıt öğrenmesiyle, akran öğrenmesiyle ilgili. O ilişkiyi o öğrenememiş çocuklar. Evet. Yani onunla karşılaşmadıkları için muhtemelen. Dolayısıyla bu benim düşünmediğim büyük bir sorun gerçekten. Yani Çok önemli. Yani çocuklar bugünün çocukları. Okula devam edenlerde bu durumda gereğinden fazla yetişkine maruz kalıyorlar. Evet. Şimdi yetişkine maruz kalma süresinin gittikçe azalıyor olması gerekiyor. Çünkü çocuk akranıyla birlikte büyüyen, o ilişkilerin içerisinde gelişebilen, serpilebilen bir varlık. Kardeşi, Ona, kardeşleri olsa yakın yaşta evet, o da bir avantaj. O da bir avantaj. Ya da örneğin bazı ülkelerde uygulanan evde anaokulu gibi uygulamalar var. Bunun güzelliği şu, aynı evin içinde dört tane çocuğu, eğitiyorsunuz. Şimdi orada evde eğitim yerine evde okul öncesi eğitim savunusunun nedenini ne? çocuk akranıyla kalsın. Lazım. Orada aradığımız şey bir yetişkinin evde kalması değil, akranlarıyla evde kalması. O yüzden bu alanda ebeveynin çocuğun eğitimiyle ilgili karar verirken bu ilkeleri gözetiyor olarak karar vermesi gerek. Bir akranlarıyla bir arada olabilmesi için fırsatlar sunabilme şansın var mı? Bu çok önemli bir soru. Yani bir çocuğu alıp örneğin ben tekneyle dünya turu yaparak çocuğumu eğiteceğim. Çok havalı ve güzel gözüküyor yani bir taraftan çocuk olsam da ben de. Ama aylarca yıllarca bir teknenin içerisinde sadece ebeveyniyle birlikte kalmak, bir çocuğun sağlıklı gelişimine nasıl bir katkı sunar bunların hepsini düşünmek zorundayız. Şimdi bir taraftan da hayatta en kıymet verdiğimiz varlığımızı düşünün. Onların gelişimi için çalışan bilim insanları var değil mi? Politika yapıcılar ve Herkes daha iyi olsun diye uğraşıyor. Çok iyi eğitimciler var. Çok iyi eğitimciler var. Şimdi bunların hiçbirisinin bilgi ve görgüsünü yeterli bulmayıp sadece kendi bilgi ve görgümüz Bu konuda hiç çalışmamış insanlar olarak özellikle. Evet. Çok riskli bir alan demektir. O yüzden bu tartışmalarda coşkulu bir şekilde hani karar ebeveynin deyince hemen şöyle oluyor ya işte bakın Doğru buyurdu. Herkes doğruyu buldu. Herkes doğruyu buldu. Çok güçlü bir iddia. Yani Sinan için evde eğitim çok iyi olabilir. Ali için olmayabilir. Hangi çocuk için? Hangi ebeveyn için? O yüzden... Hangi yaş grubu için? Hangi yaş, hangi yaş grubu için? Yani her konuşmamızda neredeyse buna dikkat etmeye çalışıyoruz ama bir bölümünü aldığımız zaman anlamsız oluyor. Kesinlikle. Çok... Ya abi aslında ya bu kadar 15-16 bölümdür konuşuyor. Aslında bütüncül bir sorunla uğraştığımızı ben de gittikçe daha iyi anlamaya başlıyorum. Bir tane formülle bir yerden bakınca görebileceğimiz bir şey değil. Mesela konuşurken şimdi seneler evvel bir etkinlikte konuşmacı olarak çıkarılan bir çocuk, lise çağlarında bir çocuk hep evde eğitim almış. Çocuğu ilk seyrettim, salon çocuğu ayakta alkışladı. İnanılmaz bir sahne performansı var. Müthiş bir kendine güveni var ve aslında o konuşma şey diye kaydedilmiş. Aha da evde eğitim alan çocuk da bak böyle oluyor falan gibi. Abi konuşmayı seyrettim. Bak o zaman bilinçli olarak fark etmediğim bir şey şimdi sen anlatırken fark ettim. Abi konuşma çok güzeldi, cümleler çok iyiydi. Çocuk özgüvenliydi ama ben çocuğa süper gıcık oldum. Çünkü o yaşta öyle olmaması lazım bir çocuğun. Orada bir problem var. Bindirilmiş bir şey vardı o çocukta. Ve mesela birçok insan aslında ben dahil olmak üzere onu seyrederken o gıcık olmayışını örtüp diyoruz ki bak çocuk ne güzel olmuş. Benimki de böyle olsa. Ama totalde ona gıcık olmana sebep olan bir şey var. Bir uyumsuzluk var yani. Dolayısıyla hedefi doğru koyabilmek sadece belli imajlardan, vizyonlardan geçmiyor. O çocuğun nabzına göre, onun ihtiyacına, kültürüne göre. Mesela hangi okul uygundur konusunda ben çok aydınlanmıştım. Ya, kültürüne uygun bir okul meselesi. Bir aile mesela bu çocuğu bir kültürle empoze edecek bir şey verecek ona ama bu çocuk daha sonra bir hayata karışacak. Yani o hayatta ki bana sorarsan hayatta en önemli şey ilişki kurmak. O ilişkileri bakalım sağlıklı olacak mı? Büyüğüyle, küçüğüyle, kendi yaşlığıyla. Yani çok karmaşık bir denklem gerçekten. Bu arada e, bu dünyada bunu standartize eden çok ülke var diye biliyorum yani tabii evde eğitimi. Bunun mesela böyle ortak paylaşılan bir resmi, regulasyonu, bir sınav sistemi falan da vardır herhalde. Ben çok bilmiyorum var. ama detaylarım. Global düzeyde yok elbette ki. Ama, e, ama ülkeler bazında var. Siz de hani Herkesin hakkı olduğu gibi işte Amerika'dan bir evde eğitim, açık ilköğretim okulundan bir sertifika alabilirsiniz. Yani bu hukuki olarak bir şekliyle çözülüyor. Bu yola giren zaten biraz da kesin inançlı olduğu için o yola gerekirse ceza almayı göze alarak giriyor. Ama buradaki riski ben her zaman şurada görüyorum. Bu bir şeye muhalifsek herhangi bir nedenle e, muhalefet konforlu bir alan. Yani neyin doğru olmadığını Bilmeyi konuşmak hepimiz için çok kolay. Ama neyin doğru olmadığını biliyor olmamız, neyin doğru olduğunu bildiğimiz anlamına gelmiyor. Yani devletin o kısıtlayıcı, çocukların yaratıcılığını öldürücü ya da kendi inancını dayatıcı eğitimine karşı çıkmak doğru. Sonuna kadar destekliyorum. Ama sizin karşı çıkma biçiminiz doğru mu? Aslında hepimizin biraz da burayı düşünüyor olması gerekir. Bir de ya bir sosyal psikolojisi açısından bir konuda da uyarmak lazım. Şimdi tevhid-i falan dediğimiz o merkezi eğitim yapısı aslında ciddi de bir kontrol demek. Şimdi kontrol şuna benziyor. Bir sarkacı tutup bir tarafa çekip orada tutmaya çalışmaya benziyor da sen bunu saldığında o sarkacın bir de öbür ucu var. Hani işin kakasını çıkarmak dediğimiz bir şey var ya. E şimdi saldığın zaman da bizimki gibi bir ülkede hemen ertesi gün harika şeyler çıkmasını beklemek saftillik olur. Yani çok tuhaf uygulamalar çıkacak. Belki orada işte kontrollü bir şekilde sarkacı, ortaya yakın bir yerde yavaş yavaş getirip serbest bırakmak. Yani tedrici bir değişim şart gibi. Ama netice itibariyle ben yani bu bildiğimiz kurumsal örgün eğitimin yani bir yüzyıl daha bizi idare edeceğini hiç zannetmiyorum. Bırak 100 yıla 10-20 sene sonra bir yok. Büyük değişimler elbette ki olacak. Hı. Önemli değişimler aşamasındayız. Evde okul tartışmasından, alternatif okulların yarattığı tartışmalara kadar, bu arada bunlar toplumu geliştirici, çok önemli tartışmalar. Burada yeter tartışma? ki taraftar kafasıyla konuşmayalım. He, yeter yani. ki şimdi devletin yarattığı bir çocuk, devletin inşa ettiği bir çocuğu alıp yeniden, bu defa da ebeveynin inşa ettiği bir çocuğa çevirmeyelim. Sivil toplum bu nedenle aslında çok değerli. Şimdi birey var, devlet var. Şimdi birey çok büyümeye başlarsa, o ortak alanla ilgili tasarımlar azalıyor. Yani devlet çok küçülmüş oluyor. Şimdi bunların arasında dengeyi sağlayacak olan sivil toplum. Aslında sivil toplum alanı ne kadar büyürse, o kadar bireylerin ve devletin yanlış yapmasının e, bariyerleri, e, engelleyici yerleri oluşmuş oluyor. Eğitimle ilgili de. Yani siz çocuklarınızın, devletin verdiği mevcut eğitimin dışında bir eğitim alma hakkınız, bence kutsal da bir haktır, sonuna kadar savunulmalı. Devletin alanının küçültülmesi ve daha organize eden, denetleyen, çocuk yararını korumayı kendine hedef alan bir devlet haline gelmesi küçük. Ama bu geçişler aşamasında bir tek çocuğumuzun bile öngöremediğimiz zararları hiçbirimizin ödeyemeyeceği bir ya Bir de tabii yine seninle o kadar konuşunca tabii aklım hep önceden konuştuğumuz konulara gidiyor. Şu eğitimdeki ideoloji meselesinde dedik ya evdekiler konuşsa okulda işler daha kolay olur diye. Galiba bu konuda da biz en çok zorlaştıran yani sivil toplumun alanını genişletmesiyle ilgili ideolojik kopukluk ve kutuplaşma, konuşamama hali. Yani belki konuşsak sivil toplum gerçekten yani kamu ortak akılla doğru çözüm bulacak ama galiba en başta söylediğimiz, galiba sonunda da söyleyeceğiz. Büyüme, büyümemiz lazım, olgunlaşmamız lazım toplum olarak yani. Başka türlü bu işi... Ailelere bırakamayacağız gibi gözüküyor Yok, maalesef. Yok bırakamayız. Kamusal alan hani o haber masların falan tartışı Biz de hep kamusal alan deyince devletin alanı gibi. Hayır kamusal alan o değil. <gülüyor> Ahmet Necdet Sezer geliyor sürekli <gülüyor> aklımız öyle değil. Onun alanı değil Ahmet Bey'in alanı değil. Kamusal alan aslında o devletle birey arasındaki çekişme de, çekişmeyi yönettiğimiz daha geniş bir alan. Bizim toplumla karşılaştığımız alan. Her çocuğun bir karşılaşmaya ihtiyacı var. Her çocuk ancak karşılaşmayla yani ötekiyle karşılaşmayla kendini bulabilir. O yüzden ebeveyn olarak bir kere üstümüzde şöyle bir sorumluluğumuz var. Çocuğumuzun ötekiyle karşılaşması, akranıyla karşılaşması için olanaklar yaratabiliyor muyuz? Bu çok temel bir Vay görevimiz. Güzel benim. bir sonuç çıktı. Aslında evde eğitim değil esas sorun konuştuğumuz burada. Karşılaşma. Evet. Yani insandan öğrenme. Bunu sağlayabiliyorsak her yerde olur. Her bu yerde yani. olur. Esas sorunumuz eğitim değil. Vay be. İyi bitti bence. <Gülüyor> bence de.